Üs Otogaz Mühendisliği'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir karavan sahibimizle Atakan Bey ile beraberiz. Kendisi karavan LPG tankı hizmeti için 3 Otogaz Mühendisliği'ni tercih etti. Bizler de karavan hakkında yeterli bilgisi olmayan, karavan hakkında araştırma yapmaya yeni başlamış kişilere birazcık bilgi vermek için Atakan Bey'le e, röportaj yapmaya çalışacağız şu anda Atakan Bey, öncelikle karavan yaşantı biçimine nasıl yöneldiniz benim eşim 50 günü bir Covid yakalanmasından sonra hmm. karavana aldım bir aylık Ege Akdeniz turu yaptım Bu yaptığım turda eksiklerimi gördüm ve bunları not ettim arkadaşlar bir defa mutlaka tuvalet ve tuvaletin altına entegi edilmiş pis su deposu Ben bunu TCM taş klozetle giderdim bir yat klozeti ve bunun motoru manuelini kullandım Neden İçinde bulunduğunuz bu yapının enerji e, miktarını mutlaka tespit etmeniz lazım. Böyle küçük bir yapının devasa bir elektrik tüketimi olmaması gerekmektedir. Dünyada elektriğin bir üretme problemi yokken ama depo etme sorunu var. Bu depoda arkadaşlar yüksek bedeller sayesinde kavuşabilirsiniz. Ben işte burada karbon fosfat bir tane aldım. hocamla sardım ama bu ayrı bir konu. Ama ben eksiklerimi görürken en büyük eksikliğin arkadaşlar... E, tuvalet olduğunu görün Çünkü tuvaletiniz yoksa karavanın var diyemezsiniz. Sürekli bir yerlere bağlı olursunuz. Ve buna bir bağlı maceratör yaptım. Bakın şu düğmeye basarak da maceratörü dışarı tahliyesini gerçekleştirebiliyorum. Üç ele ben niye geldim? Onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben evet bir LPG taktırdım. E, ismini vermeyeyim. Haram dedi bir yerde taktırdım. Cihazlarımda problem olduğunu gördüm. Nedir? Termosifonumda e, doğalgaz sobamda mekanik olmayan arızalar tespit ettim. Uzun uğraşlarım sonucu üçerli yaptığım istişare sonucu şunu anladık ki takılan tank arkadaşlar e, yatay olduğu için sıvı olarak bana likit petrol geliyor ve bunun gaz aşamasında dönüşünde ciddi problemler aldımı gördüm. Dikey olarak konması gerekiyor ve üstte buharlaşan doğalgazın LPG'nin direkt sisteme gelmesi gerekiyor. Şu an bunu sağladık beraber ben de yardımcı oldum e, döşemesinde bir tane tank kaldı onu yapacağız. Karavan kültüründe arkadaşlar tuvaletiniz, termosifonunuz mutlaka doğalgaz, LPG'li olmalı. Neden? Elektrik olsa bunu kompansiye edemezsiniz. Ama LPG'li arkadaşlar 40W onu alırsınız. 10W da elektrikle verdiniz mi? Bu yapının elektrik e, tüketimi 50W'tır. Bayağı düşük bir oran. Bir de ikinci benim arabam Hilux arkadaşlar. İçinde bilenler bilir. Kendinin bir 220 volt üretim kapasitesi var. Oradan bağlayıp arkadaşlar buradan kar yağsa bile elektriğimi, bu invertörün e, ayrıca bir özelliği arabadan gelen elektriğiyle depoyu doldurup aynı zamanda elektrik kullanıma imkan tanıması. Bu benim için gayet güzel bir e, imkan. Bu kabiliyeti kullanmak niyetindeyim. Bunun içinde şu kadarlık bir karavan deposu var. E, antibakteriyel. 400 litre haciminde karavanda en çok aradığınız şey şudur artık, su arkadaş. Su olmadan e, siz bunun tahliyesini yapamazsınız ve bütün ağırlıkları ben bu öne aldım ki arabanın savrulması minimize ettim ben. Bu güzel bir şey. Onun dışında burada eşyalarımı koyayım diye yeni bir dolap sistemi yaptım. Karavan alırken içini kendini dizayn edebilirsiniz ya da Argus gibi e, güzel markalar alacaksanız e, elektriğe önem verin. E, tuvalet olması lazım arkadaş. Yani NK karavan bile alsanız işte e, Doli'di vesaire bu bilmelik rak yani diğer yerli markalara yönelirseniz tuvalet yaptırın. Pis su gideri deposunu aşağıya monte edin. Macerator yaptırın bir tuşta at, atımını sağlayın. Boru sistemiyle kış turizmini seviyorsanız doğalgaz sobasını mutlaka yaptırın. Fazla fazla yetecektir arkadaşlar. Bu zaten Fujiyama'nın karavanlar için ürettiği bir doğalgaz sobası ve elektrik tüketimi sıfır. Turman'ın bakın 3-3 ay önce 32 bin lira falandı. Bunu yani bu, bu sistemi 5.000 liraya mal edebilirsiniz. Yani her şeyin fiyat performans olduğu dünyada bu yatsınamaz bir gerçektir. Turma'ya 30 bin lira vereceğiniz arkadaşlar, şu an belki 40 bin lira dolmuş olabilir, rayici bilmiyorum. Siz internetten güncel tarihte bakarsanız daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. Ama söyleyeceğim doğal gaz sobası elektrik harcamıyor. Dışarı hermetik boruyu pergel yardımıyla çizip delip gönderin. Isınmak ihtiyacınızı böyle karşılarsınız. Aynı şekilde arkadaşlar termosifon, ben termodinamik aldım. Ee, ben ama demir dökümü tavsiye ediyorum. Çünkü onun beyinlerin daha az arızalanması konusunda net bilgi edindim yakın arkadaşımdan. Ee, siz ter ya tercihinizi demir döküm yanında kullanın. Hakikaten pişman olmazsınız. Ben kullanıyorum ama bakalım ileride bize neler çıkaracak. Şu an mekanik bir arada söz konusu değil. Su, tuvalet, elektriğin varsa kimseye bağlananız yok. Türkçe tabiri budur, Türk maili budur arkadaşlar. Yani bir karavan alacaksanız, benim tuvaletim yok abi ben yola çıkıyorum diyorsanız üzülürsün. Üzülürsün abi. Gece tuvalet ihtiyacı olup ne yapacaksın? Şurada hemen ne güzel. Bak gemi gibi. Yani gemiden bir farkı yok. Harika bir sistem yaptık. Arkada azami olarak arkadaşlar hiçbir ağırlık yok gibi. Bütün ağırlıklar ön tarafta. Bu da arabanın yolda giderken e, sürüş konforuna ödün vermemenizi sağlıyor arkadaşlar. Savrulma ve can güveninizi minim minimal seviyeye indirmiş oluyorsunuz. Suyumuz var. 400 litre. E, LPG'miz var abicim orada. 40 litre. 40 litre bir kış boyunca bile yetebilir ki ben Temmuz'dan beri doldurdum hala full. Termosifon 11 litrelik bu termosifonların gaz bağlantısı yaptığınızda arkadaşlar bunların dağıtıcısının 2 kiloluk 50 PCI bar olması lazım. Mesela bu ocakla doğal gaz dışarıdaki barbekü 29 PCI'lik 1,5 yıllık regular olan dağıtıcılarla gaz temin ediyorsunuz ama termosifonda bu çalışmaz. Gaz tribünü en az bunun iki katı basınç olan 50 barlık ve 2 kiloluk arkadaşlar detantörle gaz vermeniz lazım. Onun dışında E1 hatası alırsınız ekranda ve makinanın çalışmadığını göreceksiniz. Buna dikkat edin. Sağda solda trash bu cank videolara bakmayın. Orada bunların bilgisi verilmez. Uzun araştırma ve bilgi tecrübe deneyimle arkadaşlar bu e, bilgiye haiz olmuşumdur. Sizin de aynı hataya düşüp zaman kaybetmeniz kötü bir olay olur. Ben de bu sebeple bu zamanınızı kazandırmak adına bunu bilgisiz de paylaşıyorum. Elektrikli takım abi o daha uzaktır. Aynı para. Termosifon al. Çok güzel. Hem elektrik harcamazsın. Kış turizmi için de gayet faydalı. 40 watt'lık ilk çalışma batını alıyor. Yani bu yapının maksimum elektrik tüketimi saat başına 50 watt'tır arkadaşlar. Ve bu ilk seferde çalışmak için kullan. Maceratör zaten kullandığı elektrik 12 volt. 5 amper. O da neye denk geliyor? 60 vata denk geliyor. Bir dakikada bütün suyu boşaltıyor. Zaten biz daha dolduramadık bile. Siz tuvaletle suyunuz, termosifonunuz olduktan sonra yaz, kış istediğiniz yere tatile gidebilirsiniz. Ama bunlar sizde yoksa e, üzülürsünüz arkadaşlar. Nakit ve vakit kaybedersiniz. Bunu size söyleyeyim ben. Buradan uyarımı yapıyorum. Karavan alacak arkadaşlar. Bunu göz ardı etmesin diyorum. İçer mühendisliğe teşekkür ediyorum. Teşekkür Özellikle ediyoruz. de bu doğalgaz konusu neden? Benim yataydı. Evet, Yatay yedemeydi. olunca likit petrol alttan geliyor ve sarı sarı bakın şöyle elimi daha yeni yıkadım ama sizin için kirletiyorum niye Türk milleti bu şeye düşmesin şöyle gördüğünüz gibi evet likit petrolün şu yağ gibi böyle sarı sümük gibi tabakasıyla evet bu filtreden kaynaklı olduğu gibi düşünebilirsiniz ustalar hayır öyle değil depo altta olduğu için mesela su deposunun altta olduğu için su daha tanzikli gelir ya gazda gaz elde etmek için gaz çıkışının mutlaka üstte olması lazım bu başına gelen arkadaşlar varsa mutlaka LPG tankını arkadaşlar Üste gelecek şekilde çıkışını yani dikey olarak bir LPG tankı almanız lazım. Böyle olmaz. Bunu size söyleyeyim. Onunla uzun uğraşlar sonucu anladık ki biz arabaya kullanılan LPG'yi kullanmışız. Bu sebeple yani adam diyor ki ya bomba taşımışsın. Ee, biz arabada bomba taşıyormuşuz abi. Biz bakır borularla likit petrol bunun içindeydi. Hatta gazı kestiğimiz zaman bile neredeyse bir gün bu gazı kullanabiliyorduk. Bu da hakikaten arabada bomba olduğunu göstergesiydi. E, likit petrol yani bildiğin sıvı haldedi biz bunu gaz haline çevirdik şu an arabanın içinde gaz var şuradan gazı kessek bile bir dakika yani 10 saniye içinde bu gaz havayla karışıp bu aracın içinden tahliyesi sağlanabilir ama likit petrolde yani araba bildiğin yani motor varmış gibi döşenmiş burada kötü bir durum söz konusu ve burada aile yaşayacak e, belki hayatımızı sonlandırabilirdik bir gece sizi bulmasaydık bu da önem arz ediyor sizi bulmamızın sebebi Mastak'ta ve diğer iler, ilçelerde olan, İstanbul ilinden bahsediyorum, insanların konuşması, tavrı, deponun olmaması, tank yok şudur budur, sanki zorla yaptırıyorlar bu işi. Hani parayla değil, hayratın hayrat yapıyorlar, ki hayrat yapsam bile böyle konuşulmaz. Adam diyor gittim, rezil oldum, şu oldu, bu oldu, işte yok tanklı bekledik, bir gün yetişmedi falan, size geldim, vallahi hem kendim çalıştım, alet edafatınızı kullandık. Beraber bir şey yaptık, önümüze sandık yaptık galvanizden, Orada kışın buzdolabı gibi kullanacağım, ayrıca ekstra bir alanım oldu. Ben çok memnun kaldım hakikaten. Bak şaka değil abi. Gelin burada ne bir para almışlığım yok, işte indirim, diskant almışlığım yok. Normalde talep ederim de iyi izlenim duydum mu? Talep etmem. Yani ben bir mağazaya girsem telefon isteseler ne yani reklam mı giriyor, ben? Para mı veriyorsun diye bir söylenme olmaz ama burada hakikaten gördüğüm iyi hoş muamele anlatıyorum. Şaka değil uğraştılar bir gün içinde ve buraya kaç ben 60 kilometre yaptım buraya geldim. Bir 60'ta geri döneceğim. Onu sana söyleyeyim. Ben hakikaten hoşuma gitti. Eğer ki böyle bir karavan tesis etmek isteyen varsa ilk önce Arkadaşlar içeriğini yaptırın, gazınızın termoplastik borularınızı döşeyin. Buraya 4 tane cross yaptırdım ben. Hem buraya gitsin, buraya gelsin. Bir dışarı barbekü, bir de ana dağıtıcı. Ev gibi bir şey oldu bu artık ya. enerji tüketimi 50 watt. Gayet güzel. Tavsiye ederim. Şimdi ben düştüğüm yanlışları anlattım. Nedir? Otogazla yapmayın. Karavan LPG'si tamamıyla farklı bir olay. Bunu bir defa lütfen kafanızın bir yerine not edin. İkincisi minimum elektrik sarfiyatı için... Elektriğin çok güçlü de olsa bile niye boşa sarf edelim? Yani doğalgada çalışan termosifonlar bu ihtiyacınıza karşılık e, verebilir. Doğalgaz sobası aynı şekilde. E, bunun dışında arkadaşlar, e, düştüğüm yanılgıları gösterdim. Su deposu. Yani, benim az önce de bir müşteri geldi. Ne dedi? Ben dedi çok, çok güzel bir markanın karavanını almış. Dedi ki 65 litre. <gülüyor> <gülüyor> bu karavanda bile 80 vardı yani. Tövbe 100 vardı. 100'dü ama bir Oran olduğu için 85-90 alabiliyorduk. Üstü evet. maksimum. Yani 60'da sen ne yapabilirsin? Yani Karavan da bakın ben artık aslanlar gibi 400 litren var. Çadır çutu su sorunum, sorunum yok artık. Vebasto. Şu an fiyatını bilmiyorum. 3 ay önce 10 bin liraydı. Arkadaşlar mazot içi çalıştın mı? Eline bir gelir var çıkmaz kokusu. Bir de nerede? Yani mazotu taşıyacaksın. Bir evet, yakıt. Taşıması Tan gerekiyor. Ama burada likit petrol sıvılaştırılmış. Yani Kendisine yani, ait ayrı haznesi aynı, var. Aynı haznesi var ama... Sen üstten dolduracaksın, dumanını tahliye edeceksin. Allah korusun bir şey olur. İkincisi 10 bin lira. Ben 10 bin liraya buranın komple her şeyi ben 10 bin liraya mahallettim. Ben bir veba suçu alacağım da burayı nereye takacağım? O ısı yüfleyecek de nereden ben buraya? gaz işte boruyla tahliyesini yapacağım. Burada öyle değil. Direkt yukarıdan odanın işini tamam tahliyesini, sıcak havanın dağıtımını. E, sağlıyor kendisi. Yani fiyat performans gereklilik değil ama böyle Türk işi hepsi bakın yerli malı. Termodinamik İzmir'de fabrikası vardır. Bu da aynı şekilde koca geldi bana fabrikayla. Fabrikaya teşekkür ediyorum. Adamlar gitti üstüne doğalgaz dönüşü şey DPEG dönüşü yapılmıştı. Kocaman eşecek gibi etiketle koyup tarafıma gönderdiler. Ama termodinamikte ben bunu görmedim. E, bu konuda eksikleri çok. Ama bir dahaki serbi ben arkadaşlarım sorunca da ben ne diyorum abi demir döküm alın. Anakart arası da çıkar. Bu bakalım ne zaman çıkaracak? Olay bu. O zaman ben size tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, üçüncü kapanışımızı yapalım. <gülüyor> üçüncü kapanışı yaptık. Evet. Ee, Biz de zamanınız için teşekkür ediyoruz. Ee, donanımlı bir video oldu zaten. İzleyicilerimiz adına da ben teşekkür ediyorum sizlere. Ee, umarım memnun kalırsınız. Çok güzel seyahatler geçirirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağız akla kalın.